Eğer 6 kişilik bir aileniz varsa ve ailenizdeki her birey her ay 4 bölü 5 litre süt içiyorsa, ailenizde içilen toplam süt, litre olarak hangi iki tam sayı arasında yer alır? Biraz düşünelim. İlham vermesi için 1 litrelik süt şişemi buraya koyuyorum. Sorudaki ailede 6 kişi var, bu benim ailem olabilir, sizin aileniz olabilir, herhangi bir aile de olabilir. Bu 6 kişiden her biri, her ay 4 bölü 5 litre süt içiyor. O halde, 6 çarpı 4 bölü 5 yazmam gerekiyor ya da 4 bölü 5 çarpı 6. Peki, bu işlemin sonucu ne olacak? Birkaç farklı şekilde düşünebiliriz. Birincisi, 6'yı kesir olarak gösterip, 6, 6 bölü 1'e eşit diyebiliriz. Ve 6 bölü 1 çarpı 4 bölü 5 işleminin sonucunu, Paydaki ve paydadaki sayıları birbirleriyle çarparak buluruz. 6 çarpı 4, 24 eder. 5 çarpı 1 ise 5. Bu aile her ay toplam 24 bölü 5 litre süt içiyor. 24 bölü 5'i tam sayılı kesir olarak da yazabiliriz. 24'te 5, 4 kere var. 5 çarpı 4, 20 eder ve geriye 4 kalır. 20 bölü 5 artı 4 bölü 5 olarak da yazabilirim. Ama bir saniye, 20 bölü 5 ise 4 eder, yani onun yerine de 4 yazarsak, böylece 4 tam 4 bölü 5 sonucuna ulaşmış oluruz. Aynı sonuca başka bir şekilde de ulaşabiliriz. 4 bölü 5 çarpı 6 eşittir. 4 bölü 5 artı 4 bölü 5 artı 4 bölü 5, sanırım ne yapmak istediğimi anladınız. Artı 4 bölü 5, artı 4 bölü 5 ve artı 4 bölü 5. 6 tane 4 bölü 5'i alıp birbirini eklemiş olduk. Peki bu işlemin sonucu ne olacak? 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 4 bölü 5 olarak yazalım. Paydada ne görüyoruz? 6 tane 4 yani buraya 4 çarpı 6 yazabilirim. 4 çarpı 6 bölü 5. 24 bölü 5 eder. 24 bölü 5 ise, daha önce hesapladığımız gibi, 4 tam 4 bölü, 4 bölü 5 eder. İki şekilde de, ayda toplam, 4 tam 4 bölü 5 litre süt içildiğini bulmuş olduk. 6 kişilik bir aile için pek de fazla sayılmaz. Kişi başı bir şişe bile etmiyor. Ben bir ayda, Tek başıma, bu ailenin içtiği kadar süt içebilirim. Pekala, şimdi sorumuzu hatırlayalım. Bize farklı bir şey daha sorulmuştu. 4 tam 4 bölü 5'in hangi iki tam sayı arasında yer aldığı soruluyordu. Şimdi de o soruya cevap vermeliyiz. Çok basit, 4 ve 5 litre arasında. 4 tam 4 bölü 5, 4 ve 5'in arasında yer alır. Ve cevabımız doğru.